Evet arkadaşlar yayınımız başlıyor şu anda Ve yeniden videoma hoşgeldiniz arkadaşlar Bugün sizler birlikte Power Powerbank'lerin telefonları ne kadar hızlı doldurduğu konusunu konuşacağız arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle bir şey olacak Arkadaşlar hangisi daha hızlı doldurur bakın Bu 10 bu binlik Bu 10 binlik bu 20 binlik arkadaşlar, 10 binlik 20 binlik arkadaşlar. Şimdi 10 binlik ilk önce ne kadar doldurur, ondan başlıyoruz. Yani 10 binlik bir telefonunuzun şarjı mesela atıyorum ya yüzde 16 ya yüzde 20 falan o kadar az kalmış yani. Ee, Sizde ne yapıyorsunuz, telefonunuzu e, doldurmak istiyorsunuz? 10 binliğe takıyorsunuz kabloyu arkadaşlar. Yani telefonunuza bir, bir saat ya da 45 veya 50 dakika arası dayanıyor arkadaşlar 10 binlik. Şöyle zaten ee, 4 noktası var görmüş olduğunuz gibi. Bakın 4 ışık var. Görebiliyor musunuz? Karanlık öpü. Arkadaşlar 4 ışık. Bakın 4 tane nokta var. Ve arkadaşlar o 4 noktada 45 veya 1 saat arası dayanabiliyor arkadaşlar. Yani telefonunuzun yarısını dolduracak kadar enerjisi olabiliyor arkadaşlar. 10 binlikte şöyle bir şey de var. Arkadaşlar telefonunuzu bazen full dolduruyor bazen de yarım dolduruyor. Yani o aletin değişimine bağlı bir şey. Ama arkadaşlar bunun gücü yani pili bittiğinde powerbank'in pili bittiğinde... Onu şarja taktığınız zaman da çok yavaş doluyor arkadaşlar. Yani bir gün falan sürer. Sıra gece taktığınız zaman. Yani 4-5 saat sürer arkadaşlar. Dolması. Evet ve sırada 20 binlik arkadaşlar. 20 binlik tabii ki. Ee, hani bunun 20 binliğin şarjı daha yarımken. Daha çok azken. Telefonunuzu doldurmaya kalkarsanız yarısını doldurabilir dolduracaksa. Yani dolduracaksa yarısını doldurur. Ama arkadaşlar 20 binlik powerbank'in şarjı full, full ise arkadaşlar telefonunuzun tamamını doldurabilir. Yani bunun da 4 tane noktası var. Ama arkadaşlar her 20 binlikte yani 10 binlikteki gibi aslında 4 tane nokta yok. Bu da 20.000 ama bunda 4 noktalısı arkadaşlar. Yani bunun pili diğerkinin pilinden daha güçlü. Daha dayanıklı arkadaşlar. Yani bu 45 dakika değil de 25-30 dakikada telefonunuzu fuller arkadaşlar. Yalnız bu da öbürki gibi yavaş doluyor arkadaşlar. Çünkü hani ikisi de mini boy aynı olduğu için çok bir fark etmiyor. Arkadaşlar. Ayrıca bunu yani telefonunuz power bank'e takılıyken bir oyun oynamaya kalkarsanız yani patlayabilir arkadaşlar bu. Yani bu power bank telefonunuzu doldururken sizin telefonunuzu elinizden bırakmanız lazım arkadaşlar. Çünkü yani telefonunuzu bu power bank şarj ederken oynamanız çok tehlikeli bir şey aslında. Yani bu varken telefonunuz doluyken bunun da hiç ellememeniz lazım. Dokunmamanız lazım bile. Şarj olurken falan. Ayrıca arkadaşlar bu 10 binlikler için de geçerli. Yani sonuçta bunlar elektrikli aletler olduğu için arkadaşlar bize de tehlikeli yönleri oluyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar canlı yayınımızın sonuna gelelim. Yani videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu sefer nereye koysam ya. Buraya koyun buraya. Evet arkadaşlar yandan kanalıma abone olup ya da nasıl rahatınıza geliyorsa aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yanda da iki tane videom olacak hep oraya koyuyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.